Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size klasik bir kesim yapacağım. Yanları böyle birle alacağız. İşte iki ile hafif bir kat. Kat verdikten sonra da üstleri biraz toparlayacağız. Ve tıraşımız bitecek. Tabii bu esnada benden siz makasla izleri silme videosu istiyorsunuz sürekli. Şimdi bu seferkinde birle alıp makasla izleri kaybedeceğim. Haberiniz olsun. Makasla ayarlayacağım yani. Makineyle değil. Şöyle bir numarayla yanları alalım. Bu arada benim izlemeye de devam edin. Oradan da vazgeçmeyin. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı da unutmayın arkadaşlar. Yorum da yapabilirsiniz. Bakın şimdi Bizim bu arkadaşımızın burası, burada bomberik var, hatta şöyle, buraları biraz fazla bırakıyoruz. Normalde saç kesiyorsanız da bu tarz bir saç, bunlara dikkat edin, buraları fazla yukarı çıkmayın. Şu noktadan bu kadar almakla bizim işimizi görür. Şöyle bir numarayla buraları alıyoruz. Normalde ben bunu buradaki izleri makineyle kaybediyorum. Ama siz benden hep makasla iz silme diye yazdığınız için bu sefer makasla halledeceğim. Bakın bu izlerin hepsini az sonra makasa kaybedeceğim size. Madem ki makas işinde zorlanıyorsunuz. Şimdi gençler ilk önce şu bölüm var ya fazla çıkmadan bakın yatay şekilde bunların hepsi çıkıyor zaten. Tara yukarı doğru kaldırarak bakın bu pozisyonda böyle yaparak bu izleri kaybedeceğiz şimdi. Bakın gördüğünüz gibi ince ince kaybolmaya başladı. Makasla tarak kombinasyonunu şu şekilde yapacaksınız. Kaldırarak böyle. Bakın gördünüz mü? Ondan sonra bu tarafa. Şu altı böyle alarak yukarı doğru çıkıyorsunuz. Hafiften kat veriyorsunuz. En dipleri Makasın ucuyla tara hafif kaldırarak şöyle alarak gördüğünüz gibi. Ondan sonra tekrar bu taraf böyle gelerek yukarı doğru diyogenel bir şekilde bu pozisyonda yukarı doğru kaldırarak buradaki izleri siliyorsunuz. Ben bunu size sıfır, bir, sıfır kesim saçta da yaparım. Merak etmeyin. Burada da yukarı kaldırarak bu şekilde alıyorsunuz. Şimdi gelelim buralara. Buraya fazla girmeden dikten gördüğünüz gibi tekrar aynı sistem. Yukarı çok fazla kaldırmadan buralara geldik. Burayı böyle ince şöyle yaparak fazlalığı alıyorsunuz. Aynısını buraya da yaparak bakın iyice tarağı dayıyoruz. Yukarı doğru hafif kavis veriyoruz. Gördüğünüz gibi oradaki iz kayboldu. Burasını da hafif bir iki makas atarak burayı dolu bırakıyoruz. Dolgun. Aynı sistem tekrar buraya böyle alarak yukarı doğru kaldırarak uçlarını alarak burayı kaybediyoruz. Gördüğünüz gibi gençler aldık. Gördünüz mü izler nasıl kayboluyor bu makasla? Makasla iç silme tekniği böyle. Bu tabi saçın ne kadar ince oluşuna da bağlı. Ne kadar sıfırladığınıza bağlı. Mesela çok sıfırladığınız bir saçı bu şekilde imkanı yok. Bu tarakla imkanı yok yapamazsınız. İnce tarakla kullanıp öyle izi sileceksiniz. Gördüğünüz gibi bakın buradan da girerek yukarı doğru kaldırarak böyle keserek buradaki izleri yavaş yavaş siliyoruz. Makasla iz silme tekniği de herhalde bu videomda artık öğrenirsiniz gibime geliyor. Buraları da böyle kısaltarak yukarı doğru alıyoruz. Tekrar bu sistem şurayı görelim. Bakın gördüğünüz gibi makasla iş silme tekniği böyle oluyor. Geçer. Adem şurayı açar mısın gülüm? Hayır, hayır. Televizyonu değil. Kapıyı yoksa az sonra bayılacağız biz bu içeride. Öleceğiz yani. Sıcaktan geberceğiz. Evet, televizyonu boş ver oğlum. Evet gençler. Gördüğünüz gibi. Makasla iz silme tekniği böyle. Şimdi Kanki yanları iyi değil mi? İşte gördüğünüz gibi. Mesela saç çok siyah beyaz olduğu için böyle iz gibi gösterebilir. Aslında saçta iz yok. Saçlar çok siyah ve beyaz. Renk değişikliği olduğu zaman bu tarzda gösterebilir. Onu başlayın söyleyeyim. Bunu ben bir de size siyah saçta göstereceğim. Şimdi gelelim biraz da üstelik saltalım. Adam suyu versene. Sağolun gülüm. Evet şimdi de biraz üstleri toparladık mı bizim buradaki işimiz bitiyor arkadaşlar. Mesela tarak üstü üstler nasıl alınıyor diyorsunuz. Şu şekilde. Makasla tarak bu pozisyonda giderek şöyle uçtan uçtan çok kısaltacaksınız da biraz daha dipten girmek zorundasınız. Ona göre kesimi yapıyorsunuz. Tekrar gelelim. Makası ve tara deriden çok fazla kaldırmamaya özen gösterin bu pozisyonda böyle yavaş yavaş en arkaya doğru gidiyorsunuz. Böyle köşelerden de alarak buralardaki fazlalığı da kaçırmadan şöyle uçlarını alarak saçın üst bölümünü de böylece kısaltmış oluyoruz. Çok fazla kısaltmayacağız saçı. Murat'ın iyi mi böyle? Bence iyi oldu. Şimdi bir de önleri alacağız gençler. Hafiften böyle bir uçlarını toparlamak amacıyla. Böyle keserek Önlerde aldığımız zaman tıraşımız bitiyor. Evet. Arkadaşlar. Makasla yanlarda iş silme ve üstlerdeki tarık üstü kesin böyle yapılıyor. Ben bunu size daha farklı siyah saçta hatta sıfırlama yapıp öyle de çekeceğim. Ondan da yana hiçbir sıkıntınız olmasın. Saçımızın modeli hem böyle klasik hem de böyle. Evet Murat Bey, YouTube seyircilerimize bir şey söylemek ister misin? Hepsine sevgiler, saygılar. Allah'a emanet olun, kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere. Ha bir bak bak kanka fotoğraf çekecek galiba. Tamamdır.